Merhaba arkadaşlar Bajaj 160NS için benden giyim önerileri istedi bir tane arkadaş Adını yanlış hatırlamıyorsam Alper olması gerekiyor Farklı da olabilir, kusura bakmayın Venom'un urban modelinden başlayayım Üstündeki yazlık model bir mont Yani yazın ve sonbaharın iyi zamanlarında sizi idare edebilecek şekilde yapılmış Bu Venom'un diğer farklı modellerini de paylaşmıştım Bir tane de spor modeli vardı daha önceden Şimdi bu tanıtımdan sonra o spor modelini Spin diye bir model o da. Ee, eğer spor model istiyorsan Spin modelinin tanıtımını bekle. Onu da hemen arkasından paylaşacağım zaten. Ee, bu akşam onu da paylaşmış olurum. Ee, spin modeli de spor bir model. Bu biraz daha hani e, hani yine kısa ama yine dik oturuş pozisyonlarına daha uyuabilecek şekilde yapılmış bir mont. Bunu tanıtmamdaki neden Impact tek kor korumalara sahip. Yani çarptığı zaman sertleşen Yumuşak görünen ama çarptığı zaman sertleşip size daha fazla koruma verebilecek şekilde yapılmış bir mont. Tamamen delikli olması yazlık mont olduğunu zaten gösteriyor. Önünde bir fermuar var, bir çıtçıtı var. Altında da bir tane çıtçıtı var. Bu şekilde rahatlıkla kapanıyor. Dediğim gibi e, dirseklerinde, omuzlarında koruması var, sırtında da impactek koruması var. Şuraya da impactek amblemini yerleştirmişler. Bu şekilde e, aldığınız zaman hani hem üstün korumalı hem yazlık hem de sizi hani sonbaharın e, iyi zamanlar, soğuk zamanlarında tabii ki üşütecektir. Ama iyi zamanlarında size rahatlıkla eşlik edebilecek şekilde ferah ferah, ferah, ferah gezebileceğiniz bir mont çeşididir. E, bunun şu andaki sitemizdeki fiyatı 680 lira. Eğer nakit verirseniz veya... EFT yaparsanız %5 gibi bir indirim yapıyorlar. Onu biliyorum. Bu montla beraber hangi kaskı kullanmak istiyorum derseniz benim size tanıtacağım MTS kaslarını bir de benden dinleyin. Çünkü bu MTS kasları gerçekten ucuz fiyatlı. Hemen zaten buradalar. MTS kasları işte bunlar. Yani gerçekten bu fiyata bu ölçüde hani güzel, sağlıklı ee, ne denir? Havalandırma kanalları, çene pedi, burun pedi, e, her şeyi olan, aynı zamanda güneş vüzörü olan bir kask bu fiyatları almak çok zor. Yani 600 lira gibi 600 lira civarında olması lazım. Bu fiyata bu kask bulunmaz. Hani e, 600 lira civarında olması lazım. Zaten internetten baktığınız zaman göreceksiniz. Ben mağazanın mağazadaki satış linklerini zaten hemen altına yazacağım. E, geniş bir bakış açısına sahip bir burun pedi var. Burun pedi biliyorsunuz e, bunun e, ne denir? camının buğulanmasını engelliyor. Altında çene pedi var. Rüzgar sarsılmayı engelleyecek şekilde. Alt tarafında da bir tane e, çıkıntısı var. Spoiler iyi yapılmış ve şu üst spoilerı da var. E, üst havalandırma kanalları da gerçekten iyi. Bu kask alınabilir. E, hemen şu e, ön havalandırma kanalını da göstereyim. Şurada da ön kanalı var. Şu şekilde aşağıya iterek açılıyor. Şöyle kapanıyor. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Çene petleri, yani e, çene diyorum, e, Boyun petleri gerçekten iyi. Yani e, ilk önce ben kafama giydim zaten, baktım bunlar nasıl kaslar acaba diye kendim denedim. Ve hani e, bu fiyata iç pedleri bu kadar rahat Alperdigal ya da Alperen'de kusura bakma e, NS160 için sana, e, Bajajan NS160 için sana bu kaskı tavsiye ediyorum. E, yani bakabilirsin, e, çevreden de bakabilirsin. Hatta ben sertifikasının linkini de altta koymaya çalışacağım. Alta, koy, alta bir yere koymaya çalışacağım. E, bunlarla beraber yeni gelen bir tane eldivenimiz var. Onu da sunacağım. bir tane değil, ee, iki çeşit eldiven bunlar. Bu MC57. MC57'yi daha önceden tanıtmış olabilirim ama tekrar tanıtayım. Eklem yerlerinde iyi korumaları var, delikli, yazlıklı model, yumruk korumaları var. Ee, bilek yerlerinde iyi korumaları var, çift koruma yapmışlar. Baş parmaklarında özellikle ilk düştüğünüzde e, elinizi çaktığınız e, ve baş parmağınızı koyduğunuz yere de birer tane koruma koymuşlar ve iç tarafı aşınmayacak şekilde yapılmış bir kumaşa sahip iç tarafı da delikli ve tamamen rüzgar geçirir şekilde yapılmış bir de körük mekanizması eklemişler buna üstünde de şöyle cırt cırtları var bu cırt cırtları da açıp bileğinize göre oturtmanız için yapmışlar bence iyi eldivenler diğeri de MC58E2 diye geçiyor yaklaşık aynı tipte bunun yalnız bilek korumaları çok daha ince ve yumuşak. Ben ötekini tercih ederim. Yine yumruk korumaları ve eklem yeri korumaları var. Biraz hani bu biraz daha düşük bilekli ama bilekleri yine cır cırt şekilde yapılmış. Şu şekilde açılıyor ve elinize rahat girmesi için şu ara kısma kadar açılıyor. Ee, tamamen yazlık ve file dokudan Oluştuğu için kışı sizi üşütecektir. sadece yazlık eldiven Ve yazlık öneri olarak paylaşıyorum Kışın için önereceklerim Farklıdır Bir de e, ha Bu da onun aynısı bu da siyahı Siyahına da bakabilirsiniz Bunun da tekrar Modeline tekrar bakayım yanlış olmasın Zaten aşağıda paylaşacağım MC 58E2 Polyester ve sentetik deriden oluşan bir yapısı var. Fiyatları gerçekten ucuz. Altına dizlik almak istiyorsan Prohel, de, Zandona'dan alabilirsin. Dainess dizlikler de var ama Dainess dizliklerden çok fazla kalmadı. O yüzden de Prohel, Venom'un dizliklerinden alabilirsin. Skoyko'nun dizlikleri var. Zandona galiba bir iki tane var. Onlardan alabilirsin. Altına ben Rockwell Bot öneriyorum. Look BP olabilir. Eğer spor sürüşe meraklıysan ve spor kullanmak istiyorsan bence e, DNA modelini yine Rockwell'in DNA modelini alabilirsin. Ondan kullanabilirsin. MTC serisi e, kasların daha farklı modelleri de var. Daha farklı renkleri de var tabi ki. Şöyle gösterebilirim. Bu da açık rengi. Siyah ve gri açık rengi Siyah kırmızı rengi Tamamen beyaz ve parlak olanı Mat siyah olanı He, Mat siyah alırken şöyle bir e, ekstradan bir dikkat etmeniz gereken bir şey var Mat siyahlar kolay çizilir, çizildiğini kolay belli eder e, O yüzden de hani parlak almanızı ben öneriyorum ama mat seven çok Kişi var. Yani görünüş ve şekil açısından daha güzel görünüyor. Ee, o yüzden hani size bakıyorum ama çabuk çizilip çabuk o çizgileri belli ettiği için Çabuk çizildiği için ve o çizgilerin e, Nedense hani matın üstünde çok daha fazla görünmesinden dolayı Parlak almanızı tavsiye ediyorum. Hem bu kaslar bu arada Ece 2205 sertifikasına sahip ve 1500 gram ağırlığında onu da unutmayalım. Benim tanıtacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir arkadaş istemişti bu tanıtımı. Ben de yeni gelen ürünlerden bunları tanıtmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.